Tata. Abi. He. Ona bir tane kız ayarlayalım abi ya. Bağırayım mı Senin Sen yaşın kaç yaşın 20. Tamam, bununla bununla sevgili ol. Ne ki? <gülüyor> Sen de o. Ol. Olur olur. <gülüyor> olur mu? Olur. Sana olur mu Lara? Yok. Sevgili düşünmüyorum. Tamamen kişiden bağımsız. Neden? Kaplım madeden. Ahmet dur. Arkadaş evet. olabiliriz. Neden sevmiyorsun? Arkadaş olabiliriz. Yani sevgili neden olmuyorsun? Ee, sevgili. Şu an gerek yok ya. Neden paraması sorulmadı? Ne? Anlamadım. Param yok olsa olur muydun ya? Ya ne alakası var? Ayrıca ben şu an olup olmadığını bilmiyorum ki. Yani çok kızlar paraya bakıyor da. Hayır. Para Para senin köpenin olsun ya. Paradan çok bir şey yok. <gülüyor> Ama şimdi kardeşim bu kız Mercedes sevmiş. Nasıl edecek? Ne alakası? Biz Arif'e, Emre. Biz onları tavaya atıyoruz ne? ya Allah Allah Tabi Yağım yakışık La, <gülüyor> şey <gülüyor> <gibi> Lan tabi Sövete çekelim şimdi Sildiğin şey aralı mı var? gelmiş burda Biz oradan şeye vermek tavaya atıyoruz onları Abi nasıl sana sarıyorsa Ben sana aşık oldu han. Bir şey diyeyim kardeşler mi? Kızsa? Aslına bakarsan altın çocukları